Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Efe. bugün arkadaşlar sizlerle beraber Roblox'ta dört oynuyoruz arkadaşlar yanımda Yiğit var hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk, o zaman hemen uzatmadan oyna başlayalım şöyle super hard mod gelmiş oyna ilk önce biz normal oyun gireceğiz. Ondan sonra süper hard mod denicez ama Ne kadar olursa Valla ben ilkteki anahtarın yerini biliyom daha da bilmiyorum Süper hard modu biz bir kere oynadık Girdiğimiz an 5 saniye sonra jumpscare'ydik Bu nasıl iş diye Hatırlıyon sen değil sende Köpek gibiydi Hatta bana sanmıştı bilgisayarı Evet oğlum ben bilgisayardan oynayamadım O kadar korkunçtu ki Tam mobilden pek korkunç değil Mobilden korkunç değil mobilden güzel Buradan bir şey almıyorum alamıyorum çünkü burada Yiğit var Yiğit merhaba. merhaba Bakalım korkacağız hemen şuradaki anahtarın yerine biliyoruz alalım Al video, sen Burada Yiğit var Yiğit be Dur şimdi kapıyı açtık ya Burada şeyler var mı bak mesela çekmece var bak. Bir bok yok Daha Bu arada Baştan söyleyeyim yok. Videoda küfür olabilir Yani nasıl diyeyim yaparsın yiyeceğiz Sansör yapacağım zaten mecburen O yüzden videonun kurgusu da uzun sürecek Bugün saat kaçta gelecekti video Allah 9 ve 10 gibi gelebilir Aha ışıklar gitti Ben oyunun sesini açmayı unuttum <gülüyor> Çık Aşağı in, aşağıda şey var. Git gel. Nare değilsin. Bak, yoksun da. Yağmur yağıyor. Tamam Kapıyı açıyor. Uzaktan açamam ki. Sekiz. 9 Tamam bak burada ne var? Mum var. Mumu al Tamam bak 11 it unutma Bir de arkadaşlar ben korku oyunlarını tek başıma oynayamam Yanında illa olmak zorunda yani oynarken Yoksa oynayamıyorum yani Bak 13 unutma Karanlık Örümcek çıkarsa anneye küfür edebilirim Kapı çaldı Bir yerden kapı çaldı çok kötü kapı çaldı Yiğit neredesin Allahım çok korkuyorum Zaten karanlığa da fobim var benim Bu sen miydin? Senden korkuyorum Aha Işık gelince e, anahtarın yeri belli oluyormuş Nerede oğlum ışık? Bu odadan geliyor Tüm odalara baktık cidden bir tek bu odaya bakmadık oda burada mı çıktı? <gülüyor> mı? Grafikler... Için Yiğit arkana dön Tamam yürü Yanlış kapı mı? Fihir kapı 14 bu. 14 14'e evet, gideceğiz evet. gel orası açık Altıma sıçtım ya Pıst, Pıst diye ses geldi Hı. Örümcek çıkacak Ananı sik. Korktum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bana yara bandı çıkması lazım Yara lazım Allah'ım yarabbim Lütfen örümcek çıkmasın İlk ben ölmek istemiyorum kaç, kaç hmm. Oynarız oynayabildiğimiz kadar Sen bu odaya girmişsin kapıda mı boss geçen oynadığımızda 30'a geldi. Aa yara bandı. Allah'ın sevdiği kuluyum ben. Bak birazdan göz gelebilir dikkat et. Aa buldum anahtarı. 17. Işık ışık gitti. Girdim ben. Bismillahirrahmanirrahim rush gelecek galiba. Aha ses geldi. Işık. Işık gitti, ışık. Aha buldum. Gel. Bu odanın mantığını ilk ben çözmüştüm bu arada, onu da söyleyeyim. Git, o tabloyu ben buraya astım Yuvarlak tablo gel şurada Bunu aldım ben İnşallah örümce çıkmaz vardı tek atar Evet, 20, unutma Karanlık Allah Gel bak buraya artık bilinen yoktur, buraya giriyor Burada büyük yer var. Buraya bir bakıyın. İyi Şuraya bakayım da bir şey çıktı lan aşağıda. Ve çıktı. Gazımız Aa yara bandı da çıktı. Çok iyi. Ah. <gülüyor> Duygusal adam. Ne? <gülüyor> Oğlum arkadan biri üflüyormuş gibi ne geliyor ama. Üf ses hu diye sesler çıkıyor böyle. Efe, bir düşecek Oğlum şu ışık yanıp söndü ama araç mı gelecek? Yok yani ışık var var. Aa ışık gitti. Şimdi geliyor işte araç. Tüm ışıklar gitti. Ses geliyor. Oğlum, daha gelmiyor. Sönünce gitmesi lazım. Hepsi yanıp söndü işte. Ha geliyor Gel kapıya gel Kaç? 27 unutma oğlum bayağı geldik lan 29 var 28'e gireceğim İyi ki de bakmışız bak Karşı tarafa gidiyorum Aa ışık. Gözler var. O bak. boş Oğlum. Boş şeydim mi ikimiz öleceğiz ha. Tamam ışıklar iyice yanıp söndü. Yiğit nereden gidiyoz sen soldan ben sağdan Sen soldan ben sağdan Oğlum ilk turdan geldik lan Sen soldan ben sağdan izleyelim Geliyor arkanda kapar kapar Yeniden canlanma diyor lan paralı mı? Of ya Ben alamadım keşke ben de soldan gelseydim Tamam seni izliyoruz Başar ışıklar yanıp söndü ama çok şey olmadı yani. Çok yanıp sönmedi. Kilitli kapı. Bilmiyorum. Hayır. Tamam. Ben hep o boss kısmında öldüm ha. Diyet mobil olduğu için arkadaşlar biraz sıkıntıları var. Mesela nasıl diyeyim? Şu mouse gelsin mi ekrana? Şu. Dolaplara açmaya çalışırken Bir anda şu şey oluyor Yatağın altına giriyor Aynı tuş şeklinde Aha arkadan bir şey devrildi tamam, Parlıyor mu? Bir, bir aşağısını ortada Umid bayağı iyi ilerlemişiz lan. Sen ilerledin. Bir bakış attı. Perfect Girl gireyim şuraya bir de. Aa ışık gitti. Direkt gelecek Bakıyoruz kapıya. Tamam düz yürü. Sen de 36 de. Oradan değil orası tuzaklı kapı galiba Evet 45'ti kapı 45. Evet Kaç 45, Aşağıdan gideceksin Bak karşıda mum var Mum al mum al arkada İndir elinden onu Oğlum oda aydınlık ha, Karanlık oda Aha tamam mumu indir. Mumu indir Bak arkamda şöyle yerler var bak. gitti. Bu ne? o Böyle mi yürümen lazım? Dede de. Yiğit bak şurada bir tane şey var, kağıt var parlıyor Vallahi iri wala ki ki kare yaratığa ses verme. Yavaş, koş. Dur, dur. Sakın kalkma. Hızlı, hız, hız, hız. Yok, yok. Ne? Yok kağıt aldın ya şimdi. Dön bakayım o kapıya. O kağıttan o şifreleri yazacağım. Bir yuvarlak, iki kare. Çabuk yaz. Ne? Bir yuvarlak. Aynı şifre geliyor bu arada. deviriz arkadaşlar. Git. Bakayım video kaydı devam ediyor mu? Evet. Hadi şimdi süper Art sözümüzü tutalım. İnterin kafası. O ismi gösterme belki Baba Pro 31. <Gülüyor> Yok gelsin ya bir şey olmaz. Ünlü olmayız zaten. Ben kelime güvenmiyorum. Ünlü olmayız. Zeki, zeki. Şey... Evet. Hemen gelsin. Bir an sıkacağız. Oğlum ben mağazayı kapatayım. Çıkma çıkma öl sen de tekrar önüne Ondan ondan korkarım ya Oğlum korktum lan kalbime indi ya. <gülüyor> Yiğit nasıl öldü anladın <gülüyor> <oğlum. gülüyor> mı? Lan iyi tekrar önüne deseydin ya, Efendim, video ya, ya Bir video bugün bir video yarın Of ya. yarın ya ya da sınav var çalışmam lazım O sana biz Sen şundan korkuyorsun şu? Evet Hocam bu arada şu. Devam ediyoruz arkadaşlar ee, Bu arada ben söylemeyi unuttum Jefti yıllardan ben Acayip korkuyorum yani nasıl diyeyim Jefti Killer benim çocukluk travmam gibi bir şey yani öyle bir şeyler yaşadım ki ben Nasıl anlatayım size Evet yani onun hikayesi halen de aklımda yani Jumpscare'ları falan halen de aklımda Çok kötü Yiğit neredesin sen? Yiğit aynı sonucu değiliz çık Yiğit'in gelmesini bekliyoruz Evet Saat kaç? 12 Çok komik 6'yı 1 geçir Bakayım. Oo, iftara da az kalmış bir buçuk saat Video mü dokunmuyor ki gel 7 dokunmuyor hem bir... Editin Edit de yanımda olacaksın Bitti. Evet yani şu anda Sıçış yükleni. Ben tamam. Yiğit'i dinleyeceğim bu yük. O anahtara gitme. Ben iki kere girişini bilmiyorum. <gülüyor> o ismini vermem lazım. Dinleye. Efe gibi kilo Yürüyerek Çıkarsa ne yapacağız? <gülüyor> El feneri alamıyorum <gülüyor> aldım. Geçeyim sabah. Tamam. Ben bu el sadece YT izleyeceğim. İlk evi sor. Durduk eder hash gelebiliyor mu burda ha bak muzlar var. Dikkat. Muzla düşünce canın gidecek. Şey var lan. Aç, çakmak. Bir şey mi arkadan yürüme sesi geldi ha Valla benim bildiğin Efe bak, bu poster var ya Bu poster zamanında önümüze çıkacak kızım Oğlum anahtar aldın mı sen? Yok kapıda Dikkat et Yerde 1 fake değil galiba Efe kapı numaralığına dikkat et Üç Bir şey fark ettin mi Efe? Kapı numaralığında bir tane sıfır fazla Harbi ha. Binoda Zaten... falan mı bu? Yiğit sol. Işıklar çok kötü gidip geldi. Dikkat et bu baş. kere gitti, Dönüp Çok hızlı. <gülüyor> Beni de attı. Geçti gel Bakma bakma sakın göz, göz. Bu ne oğlum? Nerede? Su var galiba gel bak şu, bunu Neden? Şimdi buradan aşağıya inecez labirente ama labirente gelmeyeceğiz gel. şalteri açıp çıkacağız. Bizi ilk ettiğinize yalnız burada kaldık. Siktir <gülüyor> lan. Ne yapacağız? Gel. Buldum buldum. Buldun mu? Tamam, çık yukarı. Veriç. Sıfır 09 Ha? Ha Gel. Anamız için. Şu Bu ne? Kapı numarası düşmüş. Yedi sıfır dokuzu değil mi? Giremiyoruz. ışık gitti çok kötü ışık gitti <Gülüyor> Ana lisede <ne sikir? Gülüyor> Oyna oyna Bu iyi bakma Kilolu diye geçmedi. Ooo. İlgine bakma. Evet. Ama yeter daha. Saç kalıyor ya. Sol. Evet. Bakma. Bu arada bir şey var. Jams gerimeydin? Evet. Yemez Efe yemez. Yemez yemez. Ozan, bu bölümün burada sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok kötü çizimsiz ellerirdik. Bana göre ben korkuttum yani açıkçası. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın ve bay bay.